Selamlar! Evet gördüğünüz gibi artık Youtuber takım var. Buna anlamda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Her neyse bu videomuz Undercraft sorununda M.L.G.R.I.H. ve Breachmail gemislerine göz attık. IPC internet sitesi ve Discord sunucusu açıklamada yazıyor. Siz de gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Bu arada geçen bir videomda gördüm. Abone olmayan konulucular ekleyecek %93'tü. Kanalıma hala abone değilsiniz? abone olup bildirimleri O zaman videomuza geçelim. Selamlar, evet şu anda gördüğünüz üzere bir youtuber takım var. Bu sefer biraz da sunucu hakkında falan konuşup oyunlar oynayacağım. Sunucunun öncelikle IP'sini açıklamada falan bulabilirsiniz. Kendisi Undercraft, Türkiye'nin ilk bir sunucusu. sunrusu. Emerge Rush falan burada ve 5 güne clutch gelecek. Çok çok çok güzel olacağını düşünüyorum. Onunla alakalı bir e, video fikrim vardı. Buraya geleceğini duyduğum zaman da ee, ben de buraya gelmesini bekleyeceğim, burada çekeceğim Clash'la alakalı aklımdaki videoyu. Ee, ve şu an gönül üzere, evet, youtuber takım var. Çok güzel bir şey bence bu, çok güzel de bir duygu. Ee, herkesi bu arada buraya bekliyorum. Ve şu anda yönetici ve mod var. Ee, onları ben böyle bir yollayacağım, şimdi bir şey geldi. Daha demin denedik zaten biz. Ee, nereye gidiyorsunuz, bir dakika. Gel buraya. <gülüyor> Bakın, nerekte Evet, şu an modu uçurduk. <gülüyor> çok güzel bir şey. Ee, evet kendisi beni uçurur mu? Uçuyorum galiba. <gülüyor> Aşırı zevkli bir şey bu da. Bu arada şey başlattım rastgele. Evet. Şu an rakibimiz e, Yiğit adında bir kardeşimiz. Bakıyor bana şu an. Oha! <gülüyor> Oha diyor. <gülüyor> çok tatlı. Kendisi de fotoğraf istiyor. Gelirsiniz hani burada beraber kapışırız. Duel falan atarız. Ee, güzel bir sunucu kendisi de. Ben daha çok emelce falan takılıyorum zaten. Bridge modu da var. O da çok güzel. Eee neyse. Hadi şimdi vs atalım e, arkadaşlar. Ve youtuber şeyim olduğu için hani böyle makas fan var. Onlara da çok hoşuma gitti. Şimdi bu kardeşimiz, canımız kardeşimizde de bir vs atalım. Bu arada yayınlarda da burada e, oynamayı düşünüyorum. Bu arada ilk kanalda aldı. Helal olsun. Yatak kaplamayacağım çünkü altın bloğu var. E, kaplamak yasak mı bilmiyorum. Eee bir de hani taktik yapmak yasak. O taktikte yani böyle yukarıdan çıkıyorsunuz. The bridge gibi yapıyorsunuz ya. Ha işte o yasak. Onu yapmayacaksınız. Eee onun dışında işte böyle adamı aşağı düşürüp yatağı kırmaca çalışıyorsunuz. Ee, ve bence çok güzel mod. Bu sadece şu an e, bir tek burada var. Mesela bu yaptığı yanlış bir şey. Evet şu an aya kadar çıkacak arkadaş. Ee, video izlesi hani bunu yapmaman gerekiyor. Yiğit'cim. Yiğit'cim diyor. Ben, ben şu bayağı baya bir egolandım ha. <gülüyor> evet şaka bir yana. E, evet bunu yapmaması gerekiyor arkadaşın. Siz de hani burada oynadığınız zaman yapmazsınız. Bunları e, yapanları görüp. Ee, video kaydı alıp, Discord sunucusuna gidip, hile SS yeri var. Ya da nereye atıyorsunuz son olarak bilmiyorum. İşte SS'e oraya atıyorsunuz videoyu falan. Ee, öyle yani. Bir de aynı zamanda sadece buradaki YouTuber tek ben değilim. Bir sürü büyük YouTuber'lar, tabii ki de büyük YouTuber'lar var. Ee, ben bunların arasında biraz da e, küçük kanalı bir e, youtuber takılan kişi oldum. Ne bileyim hani Göksel abi falan da var bu sunucuda. Arada giriyor benim bildiğim. Öyle yani siz düşünün. Sunucu gelsen güzel. Arada pink sorunları falan oluyor. tabii bunlar giderecek şeyler. Mesela şu an zaman hiç pink falan yok. Çok rahat. Ben arkadaşlara yayınımı da açıyorum. Bu yayında oynuyorum falan takılıyoruz. Ee, bu arkadaşı da yendik. O zaman ben bir yer daha şey oynayalım bakalım. Ee, rastgele girdim. Yine Yiğit geldi. Evet yine Yiğit geldi. Ne diyor? Hadi <gülüyor> <gülüyor> diyor yine. Ee, evet şimdi ne istiyorsun? Yine. Aynen yine. Bu sefer daha de bana yenildi şimdi beni yenmeni umuyorum sen sen süpersin bir de Gumball skin'i var çok güzel bir skin o Bu arada çok güzel video söylüyor bu arada hani bu arkadaş biraz az çekti hani böyle durumlarda e, şey diyebiliyorlar Hani hile, knockback, anti knockback falan var diyebiliyorlar Eee onu da ben bir anını avradım <gülüyor> Hop hop oh, oh. Bir de SPS Smith'i burada e, sınırsam yok Evet hop Güzel klaş attım orada Vurdum kırdım Güzel yani zevkle zevkli YouTube söylesene Godverish'e de başka bir şey öğreteyim mi demiş geçin için geçerli ee, Yok yok gerek yok Evet 4-0 oldu Şimdi ben bu arkadaşın ne yapabilirim Heh, Kır diyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse kırdım Çok fazla uzamaması için kırdım ee, Şimdi şey yapacağım Bakalım bir hub'a çıkalım dönelim lobiye Şimdi skyblock var skyblock ben çok oyunu tercih etmiyorum Skyverse var skyverse videosunu çekmiştim Fastbed Wars var bunu da videosunu çekmiştim Arena PvP var Bridge var ee, Sonra 5 yıl sonra da clutch geliyor ben bir iş girdim. Bir dakika benim bir iç alayım ben ve burada da Adaksonumu alayım. Burada bir Move deneyelim. Her neyse ben zaten yapamadığıma göre çok da Anadolu'nun bir bana ası yok. ne ee, ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Ne ne ne ne. Abi, abi, abi, abi. Eee e efendim efendim Abi foto diyor Tamam çekiniriz çekiniriz gel Ben böyle görünce çok mutlu oluyorum ya şahsen Çekiniz ya sıkıntı yok dual falan da atabilirsiniz ee, çok sık sık zaten oynuyorum sunucuda Eee Craft files sorunlu olunca en Craft files ile oynamadığım zaman geliyorum burada oynuyorum Bu arada niye fotoğraf çekmedi bu arkadaş Çekeceye inşallah aldım diyor Tamam ee, video vs go Hadi gel Evet Son bir tane daha. Foto mu? Oğlum bir tane yetmiyor mu? Tamam gel. Tamam veyse. Şu arkadan bir tane koyayım. <gülüyor> evet. Gel bakalım gel. Hop. Hayır hayır bak. İ bunu yapmaman gerekiyor işte. Bak video buradan sana söyleyeyim. Eee öyle blokla yukarı çıkmaman gerekiyor. Zaten MLG rush, rush yani. Öyle blokla, Ama şu şunu yapma lütfen ya. Ya şaşırsan eee Ben hafif kanser oluyorum. Hop. Varız punk ile yasak onları da Söyleyeyim hatta bir ara. E, şeyde alacağım. Modülatörü de videomu alacağım. ona da beraber sonunca hakkında bu arada. Tık. Tık. <gülüyor> abi bak o yukarıdan çıkıyor ya. Ben de yukarıdan çıkmak zorunda kalıyorum. <gülüyor> Çok komik bir şekilde düştü. Ya evet abi bu kadar yüksekten hani, çıkmaya gerek yok. Bir de bu hafif biraz da try art oluyor. Yani ben oyunu kazanayım yukarıdan gideyim böyle yapayım. Adam bana dokunamazsın. Oyunu kazanayım edeyim falan. E, kafasında hani olmanıza gerek yok. Eğlencesini önlüyorsunuz. Tabii bir de bunu da sıra kırdı bu arada. Güzel. E, en azından bloklar silindi. O... Gidemedim. Ay git git git. Tamam kırdım. Hop. Hayır ya. 4-4 oldu. Bu arada bayağı beleşi puanlar verdik. Vurdum. Anam anam anam anam. Ve kazandık. Neyse. Daha fazla bunu olun gibi bir video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.